Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sunar. Su Medeniyeti ve Devlet Su İşleri Tarihi Belgeseli. Birinci Bölüm. Devlette de Su Kavramının Kültür ve Medeniyet Tarihimizdeki Yeri. Her damla yağmuru insanlığa hizmet etmeden denize göndermeyin. Su. Bu iki harften oluşan tek eceli basit kelime, karma karışık bir vücut sistemi olan insanoğlunun var olabilmesinin yegane sebebidir. Ama aynı zamanda su, tıpkı insanın olduğu gibi devletin de yaşam kaynağıdır. Bir toprağın yurt olabilmesi için, kanla sulanmadan önce suyla yıkanması gerekir. Binlerce yıl önce suyun yönetimi, suyun depolanması ve kanallarla dağıtımı, birçok medeniyetin gelişmesine öncülük etmiştir. Tarihin doğuşundan beri ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik birçok kararın suya göre verildiğini görürüz. Suyun bol olduğu yerlerde uygarlık gelişmiş, Medeniyetler refaha kavuşmuştur. Mesela Ege'ye gittiğimizde Lidyalılar Gediz Vadisi'nde su kanalları ve su setleriyle üretim yapmış, suyu yöneterek memleketlerini refaha kavuşturmuşlardır. Türkistan'da kuraklıktan muzdarip olan atalarımız suyun kıymetini çok iyi anlamışlar, binlerce yıl önce Turfan'da kurdukları sulama tesisleriyle, İnsanı hem hayrete düşüren hem de hayran bırakan bir sistem kurmayı başarmışlardır. Doğu Türkistan'ın Turfan kentindeki karis su kanalları su medeniyeti tarihi açısından çok önemli. Anadolu topraklarına geldiğimizde Van Tuşba bent ve kanalları bugün bile hizmet veriyor. Antalya Aspendos su kemerleri, Manavgat oyma pınar barajı, Side su kemerleri Suyun uygarlıklar tarihindeki önemini gösteriyor. İmparatorluklar başkenti İstanbul'daki bent ve Sarnışlar, Çtaya Çavdarhisar, Beyşehir Hitit Su Anıtı, Çorum Orukkaya, Aksaray Buget Barajlarıyla birçok su tesisinin asırlar önce yapıldığına şahit oluruz. Horasan erenleri derviş dergahlarını su kenarına kurarak Anadolu'nun Türk İslam medeniyetini geliştirmişlerdir. Vatan topraklarımızda suya verilen önemi anlamak için Osmanlı'ya su medeniyeti dendiğini hatırlamak yeterlidir. Osmanlı'da 38 isale attı, 1553 vakıf çeşmesi tesis edilmiştir. Fransa'da Verdan, İspanya'da Eale, İtalya'da Alto Verenosa, Hollanda'da Harbin ve Mısır'da Aşağı Mısır gibi dünyada bilinen önemli sulama projeleri yanına Osmanlı'yı da eklememiz gerekir. Osmanlı'nın son zamanlarında akarsu ve göllerden faydalanma bakımından en dikkat çekici olanı Beyşehir Gölü'nden Konya Ovası'nın sulanma projesidir. Bu proje Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne suya verilen önemin göstergesi ve başlı başına bir belgesel konusudur. Ülkemizin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nın yüzyıllardır süregelen en büyük problemi ovanın sulanması meselesidir. Ovanın sulanması ile ilgili yapılan ilk çalışmalar Karaman valisi Çelik Mehmet Paşa tarafından 1819 yılında başlamıştır. Konya Ovası'nın sulanması ile ilgili çalışmalar 1853, 1861 ve 1866 yıllarında da devam etmiş. Bozkır ve Seydişehir arasındaki Sulu arazisi bataklık halinden kurtarılmış ve ovaya can suyu olması denenmiştir. Kısmi başarıların elde edildiği bu projeleri bir neticeye bağlamak isteyen Vali Hafız Paşa, 1872 yılında Suğla görünü akan Beyşehir çayının yolunu değiştirerek Konya Ovası'na akmasını sağlamak istemiş ama muvafak olamamıştır. Ama Konya Ovası'nı hayata döndürecek proje ertelense bile rafa kaldırılmamıştır. Sultan II. Abdülhamit Han zamanında 1883-1899 tarihleri arasında proje defalarca ele alınmıştır. 1902 yılına geldiğimizde Sadrazam Ferit Paşa projenin üzerine daha fazla düşmüş ve Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi'nin projeyle alakalı arazi ve etüt çalışmalarına başlamasını sağlamıştır. 1907'de 850 bin Osmanlı altını keşif bedeliyle imzalanan projenin inşasına 1908 yılında Abdülhamit Han'ın onayıyla başlanmıştır. Toplam 53 bin hektar arazinin sulanmasının hedeflendiği proje 5 yılda yani 1913 yılında nihayete ermiştir. Türkiye'nin ilk modern ve devrinin en önde gelen sulama projelerinden biri olan bu sulama faaliyetinde, Ana kaynak olan Beyşehir Gölü'nden alınan su, 217 kilometre uzaklıktaki Konya Ovası'na başarıyla ulaştırılmıştır. Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na tarihi su kanalını takip ederek geldiğinizde, insanüstü bir çalışmanın eseri bu kanaldan, Anadolu'da su medeniyetleri tarihinin de aktığını görürsünüz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Konya sulama projesi tarihinde önemli yeri olan Çumra'daki tarihi binaları koruma altına alıp, tüm arşiv belgelerini saklamakta. DSI Açık Hava Müzesi olan Çumra ve hemen yanındaki Çatalhöyük Antik Kenti, Anadolu'da su medeniyeti tarihine ışık tutmakta. Asırlardan beri insanlara hizmet veren tatlı su çeşmeleriyle, Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'dan çıkıp, Osmanlı'nın başkenti İstanbul'a gelelim. Cennetin yeryüzündeki yansımalarından olan Dersaadet İstanbul'un tarihine şöyle kısaca bir göz attığımızda bile, susuz kaldığında halkı için cehennemden farksız bir hale geldiğini görürüz. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın susuzluk sorununu kökten çözmek için Mimar Sinan'a yaptırdığı 40 çeşme tesislerinin, aynı dönemde yapılan Süleymaniye Camii'nden neredeyse iki kat daha fazla para harcanarak ise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 diyerek suyun insanoğlu için vazgeçilmez olduğunun altını çizer. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de defalarca karşımıza çıkan suyun önemine dikkat çeken ayetler, İslam'ı kendine yol olarak belirleyen Osmanlı'nın hayat tarzına da sirayet etmiş ve vakıf kültürüyle suyu insanların hizmetine sunmaya gayret etmiştir. Vakıf, İslam hukukundan sırf Allah rızası için bir malın, bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin adıdır. Yani vakıflar için kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi de diyebiliriz. Osmanlı dönemi vakıf eserlerinin sadece isimlerini bile saymak, kitaplara konu olur. Bu eserler arasında neler yoktur ki? Ama biz sadece insanlara su ulaştırmak için yapılmış olanlara baktığımızda bile büyük bir zenginlik, büyük bir çeşitlilik görüyoruz. Çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, hamam, ılıca, hela, gasilane, çamaşırane, su yolu, sarnıç. Geçmişten günümüze devletlerin suya verdiği önemini ortaya çıkaran çarpıcı örnekleri çoğaltmak mümkün elbette. Bunun ülkemizdeki yansımalarına göz atacağımız bu belgeselde köklü bir kurumumuzun izini süreceğiz. Adının başındaki devlet ibaresiyle adeta suyun devlet için öneminin altını çizen ve yüzlerce yıllık vakıf kültürü bilincinin vermiş olduğu, halk için hizmet anlayışını bünyesinde barındıran önemli kurumlarımızdan biridir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Devlet olarak su kaynaklarının korunmasına büyük önem veren DSI'nin tarihinde birçok başarı hikayesi yatmaktadır. Bu tarihi bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılması elbette tarih ve kültür bilinci açısından oldukça önemlidir. Ama bunu yaparken sadece DSI'nin köklü tarihi geçmişi ve geçirdiği tarihi evreleri değil, Ülkemizin kalkınmasında kültür varlıkları ve çevrenin korunmasında gösterdiği gayretleri de işlemek gerekmektedir. Hazırsanız, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde öncü kuruluş olma vizyonuyla, yıllardır başarıyla hareket eden DSI'nin tarihinde kısa bir yolculuğa çıkalım. Su Medeniyeti ve Devlet Su İşleri Tarihi Belgeseli İkinci bölüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze Devlet Su İşleri Tarihi Su İşleri Teşkilatı etüdü henüz başlangıcındadır. İktisadiyatımızın ana tedbirlerinden olan Su İşleri Umumi İdaresi'nin fenli kabiliyet ve kudreti çok sağlam kurulmalıdır. Osmanlı'nın en önemli unsurlarından biri de su olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca kültürü, edebiyatı, dini ve sosyal hayatıyla suyun böylesine kaynaştığı ikinci bir medeniyet gösterilemez. Osmanlı döneminde su yapılarının inşası vakıflar tarafından yürütülmüştür. Osmanlı'da su işleri örgütlü bir şekilde ilk kez 1914 yılında Umur-u Nafaa Umumiyesi'nin yani Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla başlar. Bu Genel Müdürlüğün görevleri arasında sulama, kurutma, taşkın koruma, nehir ulaşımı, su biriktirme ve dağıtımını sayabiliriz. Arşiv, bilgi ve belge önemli tarihin o ihtişamlı geçmişine de ışık tutuyor. Tıpkı Beyşehir Konya Ovası Sulama e, projesi gibi Osmanlı son dönemlerinde yapılan devasa projelerden birisi ve Konya Ovası'nın sulanması ile ilgili yapılan çalışmaların yer aldığı Şumra'daki Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü binasındaki arşiv merkezindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan DS'nin kuruluşu ile ilgili ilk yasa Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 22 Temmuz 1925'te çıkarılmıştır. Bu kanunda Nafia Vekili Süleyman Bey Başkanlığı'nda Türkiye 12 idareye bölünür. Aynı yıl Umur-u Müdüriyet Umumiyesine bağlı bir Sular Fen Heyeti Müdürlüğü kurularak, Bursa, Adana, Ankara, Edirne ve İzmir Su İşleri Müdürlükleri kurulmuştur. DSI tarihinde bölge müdürlüklerinin yeri önemlidir. O tarihlerde DSI Genel Müdürlüğü'nde etüt plan, proje inşaat, işletme, idari işler daire başkanlıklarıyla, Makine, barajlar, amenajman müdürlükleri, malzeme, neşriyat, hukuk işleri ve teknik müşaver kurulu gibi birimler kurulmuştur. Anadolu'nun değişik illerinde 12 adet bölge müdürlüğü dışında 26 şube baş mühendisliği de vardır. 1929 yılında ülkemizde ortaya çıkan şiddetli kuraklık ve kıtlık neticesinde Sular Umum Müdürlüğü'nün kurulmasına karar verilmiştir. Bu yıl yapılacak yeni tesisler için 100 milyon lira ödenek ayrılır. Ankara Çubuk Barajı inşaatı, Ankara Ovası sulama tesisleri, Ankara içme suyu tesisleri, Bursa Ovası sulama tesisleri, Tarsus Aynaz Bataklığı'nın kurutulması, Nazilli Ovası ana kanal çalışması gibi önemli hizmetler için canla başla çalışılır. Bu dönemdeki diğer önemli projelere Bursa Gölbaşı Barajı, Nide Gebere Barajı, Van'da Sihke Barajı ve Eskişehir Porsuk 1 Barajı örnek olarak verilebilir. Ayrıca Isparta Gölcük, Van Keşiş, Denizli Işıklı, Manisa Marmara, Ankara Eymir, Van Doni, Van Ermenis Gölet Tanzim projeleri de bu dönemde yapılan diğer önemli projelerdendir. Ankara-İzmir tren yolunun güzergahında kalan İzmir-Selçuklu cellat bataklığının kurutulması da dönemin dikkat çeken çalışmalarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk barajlarından olup Ankara'ya içme suyu sağlayan Çubuk 1 Barajı'nın yapımına 1930 yılında başlanmış, 1936 yılında tamamlanarak 3 Kasım 1936 tarihinde Atatürk tarafından açılmıştır. Devlet su işlerinin kurulduğu günden itibaren tarıma verdiği önem, ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynamıştır. 1936 yılında çıkarılan Çeltik Ekimi Kanunu, 1943 yılında çıkarılan Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu ve 1950 yılında çıkarılan Bataklıkların Kurutulması ve Bunlardan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun, bu konuda akla ilk gelen kanunlar olarak dikkat çeker. Suyun kontrolü konusunda önemli adımlar atan DSE'yi Adana Seyhan Regülatörü'nün inşaatına 1939 yılında İzmir Emiralem Adala Regülatörü'nün inşaatına 1941 yılında başlamış ve 1943 yılında ilk sulama şebekeleri tesis edilmiştir. Nusaybin Regülatörü ise 1958'de devreye girmiştir. 1937 yılına geldiğimizde Sular Umum Müdürlüğü'nün adı Su İşleri Reisliği olarak değiştirilir. 1939 yılında Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı olarak Su İşleri Başkanlığı kurulmasından sonra su işlerinin önemi daha iyi anlaşılmış su kaynaklarının araştırılması etütleri ve planlamalarıyla su ölçümleri yapılması konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. O dönemde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü diye bir teşkilat yoktu. Su İşleri Reisliği diye bir teşkilat vardı. Ve o dönemde, e, şimdi Desey'nin bir teşkilat kanunu var. Bir teşkilat kanunu da yoktu. Ve valiliğe bağlıydı. Teşkilat kanunu çıktı. 6200 sayılı bir şey, kanun olarak. 10 tane bölge kurulmasına karar verildi. 10. Bölge Güneydoğu ve Doğu'daki bölgeler idi. Diyarbakır merkez olmak üzere buraya bağlı 8 tane il vardı. Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Van ve Akkarit. Su İşleri Teşkilatı 1953 yılında yeniden düzenlenme yoluna gitmiş ve 18 Aralık 1954 tarihinde 6.200 sayılı kanunla yetkileri artırılarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliğe sahip Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Su Medeniyeti ve Devlet Su İşleri Tarihi Belgeseli 3. Bölüm Devlet su işlerinin devlet ve milletimize yaptığı hizmetler. DSE sadece ekonomik kalkınmaya destek vermiş ve sadece Türkiye'nin zenginleşmesine hizmet etmiş değil, bu ülkedeki ızdırabın çilenin ortadan kaldırılmasına çok büyük katkıda bulunmuştur. Hayat kaynağımız olan suyu korumalı, geleceğimize sahip çıkmalıyız. Ne yazık ki bizim kişisel çabalarımız ancak bir noktaya kadar etkili olmaktadır. Bu noktada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bir kamu kuruluşu olan DSİ'nin taşkın koruma Sulu tarımı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerjisi üretme ve büyük şehirlere içme suyu temin etme şeklinde dört ana başlıkta toplayacağımız görevlerinin ortak noktasını baraj çalışmaları oluşturmaktadır. DSI, baraj, hes, gölet, sulama tesisi, içme suyu, atık su arıtma tesisi, toplulaştırma çalışmaları, yeraltı barajları tesis etmektedir. Böylece su depolama kapasitesi, elektrik gücü, sulanan arazileri, toplaştırılan arazileriyle insanlığa hizmet etmektedir. Bununla birlikte DSI, ülkemizdeki su kaynaklarının kullanımında otorite olmuştur. Sadece baraj yapan bir kuruluş olarak bilinse de, DSI'nin çevre bilinciyle yaptığı hizmetlerin ülkemize kattıkları bilinen bir gerçektir. Aslında Türkiye'de çevre konusu oldukça yeni bir konudur. Çevre terimi ilk olarak, 1982 Anayasası'nın 56. maddesinde yer almış ve 1983 yılında Çevre Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca pek çok yönetmelik yürürlüğe sokulmuştur. Bu yönetmelikler içinde DSİ'nin görev ve sorumlulukları açısından en önemlileri su kirliliği kontrolü yönetmeliği ve çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğidir. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü geliştirdiği projelerde tarihi ve ekolojik kültürel mirasın gün ışığına çıkarılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük hassasiyet göstermektedir. Bu konuda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan DSİ bu tür çalışmalara teknik ve maddi destek de sağlamaktadır. DSİ tarihi ve kültürel mirasın korunması yanında sulak alanlarla ilgili çalışmalarda yapmaktadır doğal hayatın korunmasına büyük önem vermekte ve bu doğrultuda hem tek başına hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını yapmaktadır. Dilerseniz bu kapsamda yürütülen bazı önemli projeleri hatırlayalım. Keban ve Aşağı Fırat Baraj Gölleri Kurtarma Kazıları, İzmir Tahtalı Baraj Kazıları, Bergama Yortanlı Barajı, Allianoy antik şehri Kazıları, Ilısu Hasankeyf, ve Karkamış Baraj Gölleri Kurtarma Kazıları, Balıkesir Manyas Projesi, Aksaray Eşmekaya Sazlıklarının Korunması, Kırşehir Mucur Seyfe Gölü Ekoloji Koruma Projesi, Kayseri Sultan Sazlığı Develi Projesi, Erozyonun önlenmesi ve çevrenin güzelleştirilmesi amacıyla DSİ ağaçlandırma çalışmaları da yaparak, gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak için var gücüyle çalışmaktadır. Ağaçlandırma çalışmaları akabinde yeşille taşlandırılan bu güzel alanlar halkın hizmetine sunularak mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Devletimizin Dünya Su Günü olan 22 Mart'a dikkat çekmek için gösterdiği çaba ve DSİ'nin bu uğurdaki katkıları üzerinde durulmaya değerdir. 22 Mart 2009 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilen 5. Dünya Su Forumu önemli bir su zirvesi olarak kayda geçmiştir. 12 yıl sonra 22 Mart 2021 Dünya Su Günü'nde Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atılarak düzenlenen Su Şurası'yla suyun önemine bir kez daha dikkat çekilmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütmeye başlaması, DSİ tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması adına DSE'nin yeni döneminde baraj ve hidroelektrik santrallere eskisinden daha çok önem verilmektedir. İstatistiklere baktığımızda 2020 yılı sonu itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle Türkiye'yi bir baştan bir başa gerdanlık gibi kuşatan barajlarımız sayesinde münbit araziler sulamaya açılarak vatan toprakları daha bereketli bir hale getirilmiş ve üretim katlanmıştır. Kurulduğu 1954 tarihinden bugüne Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü birçok tesisler kurarak insanlığa hizmet ederken, bir yandan da DSİ'de genel müdürlük yapan devlet adamlarımız, DSİ kültürünün oluşmasında temel taş olan genel müdürlerle onlarca hizmet insanı yetiştirmiştir. Dilerseniz 1954'ten günümüze DSİ'nin köklü tarihinde adını anmamız gereken genel müdürleri hatırlayalım. Hikmet Turat, Süleyman Demirel, Orhan Göncüoğlu, Neşet Akman Arif Onat, Hazim Tütüncüoğlu, Sabahattin Sayın, Haluk Ceyhan, Müfit Kulen, Timuçin Tümer, Samim Öztürk, Ataerol Enacar, Ferruh Anık, Raif Özenci, Özden Bilen, Mümtaz Turfan, Raif Özenci, Profesör Doktor Doğan Altınbilek, Profesör Doktor Veyseleroğlu, Mustafa Eldemir, Salih Paşaoğlu, Haydar Koçaker, İsmail Uğur Akif Öz kaldı. Alirıza Murat Acu, Mevlüt Aydın ve Kaya Yıldız. Elbette her biri Devlet Su İşleri tarihinde kıymetli çabalarıyla anılmayı hak eder. Özellikle 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel 40 yaşında Parti Genel Başkanı, 41 yaşında en genç başbakan olmadan önce henüz 30 yaşındayken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevini üstlenerek kamu hizmetinde en genç genel müdür unvanını elde etmiştir. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Demirel, ilk olarak 1950 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresinde çalışmaya başlamıştır. Sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Demirel, yurda döndüğünde 1953 yılında inşaatına başlanan Seyhan Barajı'nda proje mühendisi göreviyle dönemin başbakanı Adnan Menderes'in dikkatini çekmiştir. Bunun üzerine 1954 yılında DSI Genel Müdürlüğü'nde Barajlar Dairesi Başkanlığı'na, 1955 yılında ise DSI Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. Su Medeniyeti ve Devlet Su İşleri Tarihi Belgeseli 4. Bölüm Devlet Su İşleri'nin Dev Projeleri Suyumuzu korumakla, vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark yoktur. Devlet Su İşleri geliştirdiği projelerle, suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planladığı yatırımlarla ülkesine hizmette sınır tanımıyor. Devlet su işlerinin tarihine baktığımızda ülkemiz için yaptığı hizmetlerle yurt dışında ülkemizin gururu olacak dev projelerle de adını duyurmayı başardığını görürüz. Bunlardan ilk akla geleni hiç şüphesiz yavru Vatana can suyu verdiği projedir. Yavru vatanın uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak için DSİ'nin dev projelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi ile Türkiye tarafında Ala Köprü Barajı'nda alınacak yıllık 75 milyon metreküp suyun Akdeniz'e döşenecek boru hattı vasıtasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında Geçit Köyü Barajı'na aktarılması hedeflendi. 7 Mart 2011 tarihinde Ala Köprü Barajı'nın temelinin atılmasıyla başlayan, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan askıda borulu deniz geçiş sistemini de içeren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi. 4,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 17 Ekim 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete başladı. Her türlü ayrıntının ve riskin dikkate alınarak çalışmaların gerçekleştirildiği DSI'nin bu dev projesi, Anamur Dragon çayının sularını deniz yüzeyinden 250 metre derinden geçen ve 80 kilometre uzunluğa sahip boru hattından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşıyarak, yavru vatanın içme sanayi ve sulama suyu ihtiyacını karşılamıştır ve karşılamaya devam etmektedir. DSİ'nin ülkemizin bekası için attığı adımlardan en önemlisi ise GAP olarak da bilinen Güneydoğu Anadolu projesidir. Yukarı Mezopotamya olarak bilinen Güneydoğu Anadolu bölgesi, makine tarımına elverişli verimli topraklara sahip olsa da su yetersizliği yüzünden istenen verim, bu topraklardan bir türlü alınamamıştır. Turgut Özal döneminde Güneydoğu Anadolu bölgesinin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini amaçlayan Güneydoğu Anadolu Projesi, 1989'da hazırlanan master planla tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da kapsayan bölgesel bir kalkınma projesine dönüşmüştür. Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapılan ve yapımı süren baraj ve hidroelektrik santralleriyle sulama tesisleriyle Türkiye'yi bölgesel kalkınma konusunda dünyaya örnek konuma getiren bu proje sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı içinde devam ettirilmektedir. GAP'ın en önemli ve kilit projesi ise hiç şüphesiz Aşağı Fırat projeleri içinde yer alan Atatürk Barajı'dır. Uluslararası inşaat yayınlarında dünyanın en büyük inşaat şantiyesi olarak listelenmiş olan ve dolgu hacmi bakımından dünyanın en büyük 6. barajı olan Atatürk Barajı, aynı zamanda Avrupa'nın ve Türkiye'nin de en büyük barajıdır. Enerji, sulama ve içme suyu temin etme amaçlı olan bu baraj, Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin %20'sini tek başına karşılayacak seviyededir. Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Atatürk Barajı, DSI tarafından planlanıp uygulanmış, tamamen Türk işçi ve mühendisinin emekleriyle gerçekleştirilmiştir. İnşaatı 1983 yılında başlayan baraj 1992 yılında tamamlanmıştır. Fırat Irmağı'nın en önemli barajı Atatürk Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarım üretiminde ve bölgede yaşayan insanların hayat standartlarında önemli değişiklikler olmuş, tarımsal ve endüstriyel gelişmelere ek olarak iş fırsatları da artmıştır. Atatürk Barajı ile entegre çalışan bir başka önemli projede 1995 yılında faaliyete geçen Şanlıurfa Sulama Tünelleridir. Atatürk Barajındaki sulama suyunu Harran Ovası ve Mardin Ovası'nın bereketi topraklarına taşıyan bu proje, toplam uzunluğu 26.4 kilometre olan ve birbirine paralel inşa edilen iki tünelden oluşmaktadır. Tüneller, Türkiye'nin ve dünyanın en uzun sulama tünelleri arasındadır. DSI'nin tarihi prestij projelerinden biri, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin yarım asırlık canlı şahitlerinden Devlet ve siyaset adamı Sayın Recai Kutan'la GAP projesi üzerine belgesel söyleşi yapıyor, tarihi bilgiler alıyoruz. Bu bölge, yani benim bölgem, Türkiye'deki su kaynaklarının en zengin olduğu bölge, Fırat ve Dicle nehirleri var. Ekonomik olarak sulanabilecek toprak potansiyelinin %23 ile %24'ü bu bölgede. Hidroelektrik enerji üretim potansiyelinin de gene %20'nin üzerinde olan kısmı bu bölgede. Dolayısıyla biz aşağı yukarı olmayan teknik elemanlarımızla bir girişlik ve aşağı yukarı 3-4 tane sonra bu bölge. Teknik kadro bakımından gayet zengin bir bölge haline geldi. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında DŞİ tarafından hayata geçirilen bir diğer önemli barajımız da Mardin ve Şırnak illeri arasında Diçle Nehri üzerinde kurulu olan İlysu Barajıdır. Gövde hacmi açısından Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan İlysu Barajı, kurulu güç ve yıllık enerji üretim kapasitesi bakımından da Atatürk Barajı, Karakaya Barajı, ve Keban Barajı'ndan sonra dördüncü büyük baraj olma özelliğine sahiptir. 19 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açılış töreniyle enerji üretimine başlayan bu baraj, Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin %10'unu oluşturacak kapasiteye sahiptir. DSI baraj yapımı sırasında sular altında kalan Hasankeyf'te yer alan kültür varlıklarının korunması ve kurtarılmasında da örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atmıştır. Bölgedeki taşınabilir eserlerin tümü, Hasankeyf'in yeni yerleşim yerinde bulunan kültürel parka yerleştirilmiştir. Bölgeden en son taşınan kültür varlığı olan, 1409 yılında Eyyubi Meliki Ebul Mefair Süleyman tarafından yaptırılan Erzık Camii'nin 1700 tonluk gövde kısmı krikolar aracılığıyla kaldırılarak 262 tekerlekli özel bir platforma yüklenmiş, ve 4 saatlik taşıma işleminden sonra yeni yerine nakledilmiştir. DSİ'nin 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanan, günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliriyle ülkemizdeki önemli barajlardan biri olacak olan Yusufeli Barajı'nı da unutmamamız gerekiyor. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde 7 yıla yakın bir süredir yapımı süren Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek Çift değirlikli beton mermer baraj tipinde ise dünyanın üçüncü yüksek barajı olarak tarihe geçecek bir projedir. 2.2 milyar metreküp depolama kapasitesiyle Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerindeki en yüksek depolama kapasitesine sahip baraj olarak dikkat çekmektedir. 2019 yılı Temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapılan tanıtım toplantısıyla yeraltı barajları ve su besleme projeleri kapsamında 2023 yılına kadar 150'nin üzerinde yeraltı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilmiş olacağı kamuoyuna açıklandı. Toplam maliyeti 1 milyar lira olarak öngörülen proje tamamlandığında 40 milyon metreküp su depolama hacmi, 600 bin kişiye içme suyu imkanı, 60 bin dekar arazinin sulanması ve 45 milyon lira gelir artışıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. 2020 yılında 15 baraj 38 gölet, 75 sulama tesisi, 31 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 31 HES ve 152 taşkın tesisi olmak üzere toplam 360 adet tesis hizmete alınmıştır. 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanı Sayın Doktor Bekir Pakdemirli tarafından su ve sulamada hamle yılı ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde Türkiye'nin bütün illerini su yapılarıyla ihya etmeyi her gün bir adım daha ileriye taşıyan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 yılı hedefleri yanında sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda kadim geçmişi, tecrübesi ve tüm teşkilatıyla çalışmalarına sarsılmaz bir inançla devam etmektedir. DSI tarihi başarı hikayeleri ile doludur. Bu belgesel, DSI'nin köklü tarihini gelecek kuşaklara aktaracak, genç DSI mensuplarının da tarih ve kültür bilincinin oluşmasına katkı sunacaktır. DSI'nin köklü tarihinde DSI kültürünün oluşmasında hizmet edenleri, saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ülkemizin kalkınmasında, kültür varlıkları ve çevrenin korunmasında DSE'nin yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde öncü devlet kuruluşu olma vizyonuyla DSE'yi, devletimizin kalkınması ve milletimizin refah ve mutluluğuna hizmet etmeyi sürdürecektir.